Selam sevgili arkadaşlarım ikizler terazi ve kova arkadaşlarım ben gün nasılsınız iyi misiniz sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım efendim sizler için 30 Eylül'e kadar aşıklar açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar ikizler arkadaşlarımdan başlayacağım şöyle 3 kartlık 3 kartlık bakayım aşık olduğunuz kişiler 30 Eylül'e kadar ne hayaller ne duygular yaşıyorlar şöyle bir bakalım hmm. o da hayal pres çıktı sevgili arkadaşlar Sevgili ikizler arkadaşlarım, sizin aşık olduğunuz veya elektrik alıp kalbinizde hissettiğiniz, düşündüğünüz, taşındığınız kişilerin kalbinden geçenler, hayalleri şöyle diyor. Biri çıksa da sıkı sıkı sarılsam iç dünyası bakın. İşte bu benim desem bir sürpriz yaşasam diyor. İçinden çıkamayınca da bakın burada bazı şeyleri askıya alıyor. Çünkü sıkıntı var. İstediği gibi bir şeyler gitmiyor İstediği gibi bir şeyler karşısına çıkmıyor Ya maddi olarak bir şeyleri iyi gitmiyor bu insanın Ya aile açısından sıkıntıları var Var bir şey var Bakın burada hayallerini bir yerde Bu insan askıya alıyor Kenara çekiyor kendini Ama gelin görün ki içinden çıkamayınca Yine atıyor kendini hayallere bakın Olmuyor Kenara da çekiyor olmuyor Dışa da vuruyor olmuyor Sürprizli bazı şeyler bekliyor. Kalben bekliyor bunu. Keşke şöyle bir talip çıksa. Sürprizli bir şeyler benim hayatımda ceryan etse. Evet bunu istiyor. Dinlenmeye çekiliyor. Tekrar bir anda fırlıyor. Tekrar başlıyor hayallere. Hayallerle yaşıyor bu insan. İç dünyasında dışa yansıtmıyor. Kendini belli etmiyor. Hayal. Hayal pres biri. Çok güzel. Hayallerde zafer yapıyor bu insan bakın. Sevgili arkadaşlar çünkü sevgili ikizler arkadaşlarım size ait kart yok burada. Karşınızdaki kişi bu insan. Hayaller yapıyor. Hayallerde neler yapıyor neler. Bakın zafer yapıyor muradı. Yaşamaya çalışıyor. Ama bakalım hayaller bunu böyle söylüyor da. Gerçekte ne düşünüyor? Tamam hayallerde laf yok. Hayallerde o ben uzaya bile çıktım hayallerde. Ama şimdi benim sevgili ikizler arkadaşlarım. Bu insana çıktılar itirafta bulundular. 30 Eylül'e kadar. Gerçekte düşüncesinde bu insanı size ne karşılık verecek bakalım mı? İş hep de hayalde bitmiyor. Hmm. Serin rüzgarlar estiriyor. Serin rüzgar estirirken ne alaka bu üzüntü? Aa, benim sevgili ikizler arkadaşlarım çıkıyorlar. Bu insana ilanı aşk ediyorlar. Aşıyım, senden hoşlanıyorum veya seni seviyorum artık nasıl derseniz. Bu nedir Allah aşkına bu ne? Bakalım mı? Bu insanın ne sıkıntısı var? Hmm, çekindiği bir şeyler var bu insanın. Hmmmm. engelli bu insan sevgili ikizciklerim benim sakına amana. yine tabi karar sizinle canlar ben karışmıyorum o ayrı bir şey saygı duyuyorum ben naçizane görüşümü söylüyorum bakın 3 kişi burada da ister istemez karşı taraf adına acı çekme durumları sevgi acısı karşı tarafın etkisi altında onu kaybetme korkuları Allah müstakını vermeye emin ne diyeyim bilmiyorum Allah ben daha fazla uzatmayacağım hiç, hiç hiç hiç aman aman aman aman aman aman aman güzel kardeşlerim sakın da itirafta bulunmuyorsunuz çünkü siz itirafta bulunduğunuzda ilanla aşk ettiğinizde bu insan size fena kızacak bakın serin rüzgarlar estirmek görüyorsunuz değil mi niçin burayı kaybetmemek için ne yapıyorsun ya ne alaka ne aşka meşki bir dur bakayım Falan filan fişman buyurun. Aman aman aman aman. Tamam. Sevgili ikizciklerim benim konuşmaya dahi değmez. Ne diyormuş meleğim? Oh çok şükür. Kurtuldun bundan. Hafifle diyor sevgili ikizlerime. Hadi bu taraftan kurtuldun. Salla gitsin. Yaşamındaki ah oh, bak buyurun işte. Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda kimmiş ihtiyacımızın olmadığı işte bunlar hadi canım hadi yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler de güzellikler de hayatına gelecek diyor ya sevgili ikizler arkadaşlarım ya yürüsün gitsin gözünü sevdiğiminin ya benim sevgili ikizler arkadaşlarım karşı tarafa ilanı aşk ediyorlar ya böyle bir güzellik olabilir mi ya karşı taraf size ne tepki veriyor bakın bu nedir abicim ya ablacım bu ne bu hayırdır savaşa mı gidiyorsun vaziyeti görüyor musunuz kızmayın şengüle kızmayın şengüle kızmayın ağlama karşı taraf için bak kızmayın sakın sakın sakın sakın sevgili ikizciklerim benim olur böyle vakkalar oluyor ah benim ikizciklerime bu yapılır mı Allah aşkına e, Kader Boşverin sıkmayın canınızı Her şeyin hayırlısı Sizi hak etmeyenler Yürüsün gitsinler bitti. Evet sevgili ikizler arkadaşlar Ama her an her şey olabilir İnsan ruh hali değişkendir Sevgili arkadaşlar Her an her şey olabilir 30 Eylül'e kadardı 30 Eylül'den sonrasında her an her şey olur Değişir Olay değişir bitti. Şimdi sevgili terazi arkadaşlarımızın Aşıklar açılımını yapıyoruz. Hmm. Tabi bu siz değilsiniz. Sizin karşınızdaki kişiler sevgili arkadaşlar. Burada size ait kart yok. Siz zaten kendinizi biliyorsunuz. Değil mi? Karşı partner. Yani partner derken aşık olduğunuz kişi. Kalbinizde taşıdığınız kişi sevgili arkadaşlar. Gayetinde güçlü bir karakter bu insan. Hmm. Elektrik istiyor. Heyecan istiyor bu insan. Cazibe istiyor bu insan. Mutlu bir sevgi istiyor bu insan. Tabi iç bakın. İç hayallerine bakıyorum ben bu insanın Burada dışına değil dışına bakmıyoruz. İçinden geçenler kalbinden beyninden. Güçlü karakter istiyor. Kendi de iyi. Fena değil güçlü bir karakter. Kendim gibisini isterim diyor. Karşılıklı çekim alabileceğim. Elektrik alabileceğim. Cazibe altında kalabileceğim. Ne bileyim. Beni etkileyebilecek şöyle bir şeytan misal yanlış anlamayın cazibe anlamında söylüyorum canlar beni şöyle etkisi altına alabilecek güçlü bir sevgi onunla birlikte sevgi altına imza atmak isterim tabi bu onun iç hayali iç sesi bunu söylüyor sevgili arkadaşlar ateşlerden canlanmalıyım diyor hayatımda canlılık istiyorum diyor bu insanın iç sesi hayali bunu söylüyor sevgili terazi arkadaşım Kartlarımız ortada. Durum ortada. Tamam. Yalanı dolanıp kenara bırakıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Durum anlaşıldı. Şimdi 30 Eylül'e kadar bu insana ilanı aşk ettiniz veya itirafta bulundun Seni seviyorum, hoşlanıyorum, bilmem ne falan artık neyse. Ne tepki veriyor size bakalım mı? Hmm, bazı şeyleri askıya alıyor. Daha fazla kurcalamayacağım sevgili terazi arkadaşım. Çünkü kısıtlı tutuklu bu insan. Allah hmm. müstakilini vermeye. Hmm, yaramaz, yaramaz. <gülüyor> kızmayın, kızmayın canlar, kızmayın. Bu tabii ki bakın kartlar düpedüz ortada. Bazı şeyler askıya alıyor. Çünkü korkular var. Bu kısım başkası, bu kısım sizsiniz. Yalanla yaklaşacak size belki bir anda size hayır diyemeyebilir bu insan yalanla dolanla yaklaşacak benim sevgili terazi arkadaşım yanı sırada bakın bir yerde de ister istemez korkular duyuyor ben bir şey söylemiyorum düpedüz her şey ortada karar sizlerin herkese saygım var sizleri seviyorum ne diyormuş meleğim yeni bir dünya diyor evet sevgili arkadaşlar itiraf size kalmış hiçbir şey söylemiyorum düpedüz ortada Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu çoktan hak ettin diyor terazi. Sen bilirsin. Ya, bakın siz itirafta bulunduğunuzda yalanla dolanla size karşılık verilecek. Bazı şeyler askıya alınıyor. Aldı mı aldı. Bu kısımdaki her neyse orayı kaybetme korkusu duyacak. Bundan dolayı da size yalan dolan karar sizin bitti. Melekleri dinleyin. Sizin için yeni dünya kuruyorlarmış sevgili teraziciklerim. Tamam. Hadi bakalım. Bir anda salmamak lazım. Bazı şeylere kendimizi düşünmeden, taşınmadan atlamıyoruz. Hadi bakalım canlar. Sevgili terazi arkadaşlarım. Şimdi terazi arkadaşlarımızınkinde de hallettik. Kova, sevgili kovalar, sevgili zodyan özgürlükçülerine bir bakalım. Sevgili kova arkadaşlarımızın karşı partnerleri veya aşık olduğu kişiler ne gibi hayallerdeler, ne düşünceye sahipler, iç sesleri ne bileyim ya hayallerde ne yaşıyor bunlar neyin havasını yaşıyorlar bir bakalım mı canlar kader değişsin diyor sevgili kova arkadaşım aşık olduğunuz kişi sağ altında kaldığınız kişi her kimse düşündüğünüz buradaki kimse bu insan kader değişsin diyor yoğun duygularla bir şeylerin değişmesini istiyor seven birinin varlığını istiyor bu insan iç sesi hayali düşünceleri kader değişsin Yoğun duygular hissediyorum diyor. İçinden yoğun duygular hissediyor. Sanırım sevgiyim, aç biri, sevgiye muhtaç biri bu insan. Beni seven birinin varlığını bilmek istiyorum diyor. Anılar kartımız bundan söz eder sevgili arkadaşlar. Yoğun duygularla istiyorum diyor. Belki de bu kişi her kim ise sevgili Kova arkadaşım, içinde bulunduğu şu anki özelinde bu insan sevilmiyor olabilir. Sevginin ne olduğunu belki de bilmiyor biliyor muyuz bilmiyoruz değil mi canlar yani düşünmek lazım bakın seven birinin varlığını bilmek istiyorum diyor sevgili kova arkadaşım yoğun duygularla istiyor ama gelin görün ki kaderi değiştiremiyor ister istemez de kaderi de kabullenmiş bir de böyle de bir şey var bunlar bastırılmış bunlar gizli hayal kader değişmiyor olduğu gibi de kabullenmiş oldu mu oldu hadi bakalım bir yerde de İmparator cesareti istiyor. İmparator yardımı istiyor bu insan. Bir şeyleri elde edebilmek için. Ama öyle her istenilen de adama verilmiyor da ayrı bir şey de. Yani bakacağız şimdi tamam canlar sevgili kova arkadaşlarım. Diyelim ki 30 Eylül'e kadar... İlana aşık ettiniz veya seni seviyorum Hoşlandım vesaire falan dediniz bu insana Ne tepki verecek size Hem seven birinin varlığını bilmek istiyor Yoğun duygular duyuyor Hem bir yerde kader değişsin istiyor Bir yerde değiştiremiyor Olduğu gibi kabul ediyor Şu bu falan derken Size ne cevap veriyor örnek Örneğin siz itiraf ettiniz hmm. ben, ben askı Çünkü neden Bir risk durumu var aile sıkıntısı var bu insanında canlar aile diye açtığım hep yanlış anlamayın mutlaka ya engelli ya da anneden babadan abla gibi aile büyüklerinden engeli var bu insanın hem de bir yerde bakın tamam bazı şeyleri askıya alıyor ama bir yerde de bu insan ister istemez sizden yardım da istiyor sizin yardımınıza da muhtaç çünkü neden seven birinin varlığını bilmek istiyor Tamam seven birinin varlığını bilmek istiyorsun da güzel kardeşim güzel insan ne diyeyim bilmiyorum ki bakacağız şimdi çıkaran aynıyor konya ortaya öyle bir anda olmuyor o hı hı işte buyurun bu nasıl yardım bu nasıl yardım ilk etapta burada yardımı istiyorsun bir süre sonra olay değişiyor uzun vadeli planlar bu kısım her kimse ama anne baba kardeş ama farklı kişi anlayın ne demek istediğimi oradan vazgeçmiyor. Orada kalıyor canlar. Sizi bitiriyor. Tamam. Bu insana da itiraf etmeyi değmez. Çünkü dikkatli olmak durumundayım diyor. Dikkatli. Burası lazım bana. Dikkatli olmak durumundayım diyor. Sevgili kova arkadaşlarım. Güzel insanlar. itiraf sakın yapmıyorsunuz. Asla itiraf etmeye değmeyen biridir kendisi. Tamam mı? Araştır diyor. Sakın öyle balıklama atlama araştır diyor. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla tüm yolları araştır sevgili kova arkadaşım. Yaramayan tiplere lütfen diyor. Atılma. Ah benim güzel insanlarım. Evet sevgili kova arkadaşım. İkizler, terazi ve kova arkadaşlarımızın aşıklar açılımını tamamladık.